İzabel'in uyanması gerek. Hadi birlikte onu uyandıralım. Isabel, günaydın. İzabel'ciğim hadi uyan sabah oldu. Benim hala çok uykum var. Birazcık daha uyumam gerek. Hayır olmaz ama okulun var. Okula geç kalırsın sonra. Birazcık daha uyuyabilir miyim lütfen? Bak şu bandını çıkartayım ilk önce. Tamam. Eğer daha fazla uyursan okula geç kalırsın. Olmaz. Hemen kalkman gerek. Tamam mı canım? Peki tamam o zaman. Şöyle bir ayılayım yavaşça kalkarım. Peki tamam. Ben de seni yatağın toplayayım o sırada. Sen de istersen bir elini yüzünü yıka, dişlerini fırçala. İstersen de banyoya gir. Hem kendine gelirsin iyice. Tamam bak topladım yatağını güzelce. Peki tamam o zaman ben bir banyoya hemen girip geleyim. Dişlerimi fırçalarım. Hem ayılarım. Keşke senin sözünü dinleseydim. Akşam geç yapmasaydım şimdi hemen sabah okulda olurdum. Çok geç kaldım. Hemen hazırlanıp gitmem gerek. Ama kahvaltı da yapmam gerek. Sen beslenme çantanı hazırlayabilir misin? Peki hazırlarım. Sen şimdi git güzelce yüzünü yıka. Ben de bak o sırada kahvaltıyı ve beslenme çantanı hazırlayayım. Evet bakalım kahvaltıyı hazırlayacağız şimdi İzabel için. Şöyle güzel meyvelerden çıkartayım. Peynir de çok sever. Onu da çıkartayım. Yoğurt da çıkartayım şöyle. Hmm, içeceğini de çıkartayım. Tamam İzabel çok sevecek bu kahvaltıyı. Şunları da şuraya koyacağım. Peynirini de koyayım şuraya. Tamam. Heh, bunları koydum. Şimdi tabağını hazırlayalım birlikte. Isabelle bu, bu kurabiyeleri çok seviyor. Gelince bunları görünce tabağında çok mutlu olacaktır eminim ki. Şimdi şunu da koyayım kalpliye. Tamamdır. Son olarak makaronumu da koydum. İçeceğini de buraya koyuyorum. Tamamdır. Şimdi beslenme çantasına geçtik. Bakalım beslenme çantasının içine acaba neler koysak. Onun ve arkadaşlarının seveceği şeylerle koyalım. Arkadaşlarıyla hem birlikte yerler. Şimdi ilk önce şu çilekli kurabiyeyi çok seviyor. Bundan bir koyayım. Bu e çikolatalı da çok seviyor İzelbel. Bundan da koydum. İki tane de çikolata koydum. Para görünümü çikolata. Bunlar için açınca içinden çikolata çıkıyor. Bir de şunlardan koyayım. Bunları da çok seviyor İzelbel. Harika. Birlikte sonra sandviçini hazırlayıp sanduçini de koyarız. Tamamdır. Hoş geldin İzabel'cim. Çıktın mı? Evet çıktım. Kendime geldim. Şimdi dişlerimi fırçaladım tuvalette. Sonra yüzümü yıkadım. Ondan sonra banyo yaptım. Hemen geldim. Çok iyi yapmışsın İzabel'cim benim. Ama şimdi sana bir şey sormam gerek. Ne giyinmek istersin? Kıyafet olarak elbise mi pantolon mu? Hani biz parka giderken bana bir elbise giydirmiştin hatırlıyorsun değil mi? Evet hatırlıyorum. Onu mu giydireyim? Evet lütfen onu giydir. Ben onu çok seviyorum. Tamam bak onu giydirdim. Çok güzel oldun. O parka giderkenki elbisenin aynısı işte bu. Şu pembe ayakkabıları da giydirirsem tam olacak. Hı -hı, oldu. Şu ayağını da giydirelim. Tamam. İki ayağını giydirdim. Şimdi saçlarını tarıyorum. İzabel gibi saçlarını nasıl yapmamı istersin? Hani benim saçlarımı sağdan topluyorsun ya öyle yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Hepsini sağdan toplayayım değil mi? Evet. Tamamdır bak böyle yani. <gülüyor> Dur bir dakika bakayım. Şöyle. iki kere doluyorum böyle. İzabel hem böyle çok seviyor. Hem de örük çok seviyor. Ama en çok böyle yakışıyor İzabel'e. Çok güzel oldun. Teşekkür ederim. Çok güzel oldum. İzabel'ciğim şimdi ben senin çantanı hazırlayacağım. Sen kahvaltı yapmaya git olur mu? Peki tamam. Ben zaten tek başıma kahvaltı yapabiliyorum. Kahvaltımı yiyebilirim tek başıma. Aferin İzabel'ciğim. Ben senin okul çantanı hazırlıyorum şimdi. Şimdi birlikte Isabel'in okul çantasını hazırlayalım. Isabel'in okulda genelde bir sürü aktif dersleri oluyor. O yüzden Isabel çok yoruluyor. Onun için şöyle bir havlu koymam gerekiyor. Genelde çok terlediği için öğretmeni sonra sırtını bununla siliyor. Sonra şöyle bir alt koyacağım. Yüzmede altını değiştirir diye. Yedek elbise koymamız gerek. Şu mavi elbisesini koyayım çiçekli olanı. Buna uygun ayakkabı seçmem gerek şimdi. Mavi ayakkabılar. Ya vardı bakayım. Nerede? Heh, buldum işte burada. Şunları da koyayım. Tamamdır. Bir de elleri çok kirlendiği için mutlaka böyle dezenfekteli ıslak mendil koyuyorum. Bunu da koydum. Harika. Şu kaşını da koyayım. Yemek yerken bu kaşıyla yesin. Taran da koyayım. Saçları terdikten sonra tarar saçlarını. Dezenfekte suyunu koyacağım şuraya. Ve bu kremini mutlaka koyuyorum. Dışarı parka çıkarlarsa öğretmenleri sürmesi gerek yüzüne. Harika. Bunları da koyayım. Yemekten sonra fırçalar dişlerini belki. Tamamdır. İzabel'in çantası hazır. İzabelciğim. İzabel. Okul çantanı hazırladım. Sen kahvaltına ettin mi? Dur. Geliyorum. Bir dakika beslenme çantamı alayım. hı? Aferin İzhaber. Beslenme çantanı da almışsın. İçine sandıçını koydun değil mi? <gülüyor> evet koydum sandıçımı da. Çok teşekkür ederim. Harika şeyler koymuşsun. Rica ederim İzhaber'cim. Ne demek? Okul çantanı da hazırladım. Geç kalır sana öğretmenine. Öğretmenim özür dilerim. Bir daha asla geç kalmayacağım. Beni içeri alır mısınız de tamam mı? Peki tamam sen hiç merak etme. Tamam aferin İzhaber'cim. Hadi bakalım. Şimdi okul çantanı al güzelce. İyi dersler sana tamam mı? Peki, tamam. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz İzabelciğim. Dur çantamı da alayım. Hı, tamam. Evet, İzel okuldan geldi. İzel'in üstünü değiştirdik, saçlarını yaptık. Şimdi yemek yeme vakti İzabelciğim. Şimdi ama ilk önce okulda neler yaptığını anlat bakalım bize. Okulum aslında güzel geçti. Geç kalmadım derse eğer geç kalsaydım öğretmenimden özür dileyecektim. İçeri öyle girecektim. Ama geç kalmadım. Senin sayende geç kalmadım. Bir daha asla geç yatmak yok. Hiç geç yapmamam gerekiyor. Yoksa okula hep geç kalırım böyle giderse. Bir, bir sürü arkadaşım geç kalmıştı ve öğretmen onlara hayır derse giremezsiniz. Bir sonraki derse girebilirsiniz ancak dedi. O yüzden derslerimi kaçırmamam için asla geç yapmamam gerekiyor. Aferinize İzabelciğim bunu anlaman çok iyi olmuş. Bir dahakine daha çok dikkat edersin olur mu? <gülüyor> olur sen hiç merak etme. Arkadaşlarımla da çok güzel vakit geçirdim okulda. Öğretmenimiz de çok güzel şeyler yaptık. Erişik kağıtlarla bir sürü değişik değişik şeyler yaptık. Ağaç yaptık, kuşlar yaptık. Sonra parka gittik biliyor musun? Öğretmenimiz bize hava çok güzel diye parka da götürdü. Orada koştuk, eğlendik ama birazcık terledim. Ben senin yemeğini hazırlarken bana detaylıca anlatırsın daha neler yaptın okulda. Aferin İzabelciğim. belin yemeğini hazırladık. Şimdi meyve suyunu yapmakta sıra. İzabela e taze sıkılmış şöyle çilek. Şimdi suyumuzu döktük. Üstüne de çilek ekleyelim. Harika bir meyve suyu olacak. Kapatayım şöyle. Şimdi çalıştıracağım. Hmm. Tamam, meyve suyumuz hazır izabel bu meyve suyunu görünce çok mutlu olacak şimdi şu biberin içine koyalım tamam ekledim ağzını da güzelce kapatayım tamam izabelin yemeği ve içeceği hazır izabelcim her şeyini hazırladım Teşekkür ederim. Hem de çilek suyundan yaptın. Duydum. Evet çilek suyundan yaptım sana. Hem de taze sıkılmış. Hmm, en sevdiğim, benim en sevdiklerimden yapmışsın. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok güzel bir şekilde yemeğimi yiyeyim. Meyve da içeyim. Aferin. Evet güzelce ki hemen büyü İzaber'cim. Bak sen büyüdüğün için böyle okulda çok güzel yeni yeni şeyler öğreniyorsun. Farkında mısın? Her geçen gün daha farklı şeyleri öğreniyorsun okulda. Evet farkındayım. Of benim en sevdiğim bu pastadan üstü kremalı içinde de çilek partikülleri var. Evet senin en sevdiğinden bak çilek suyunu da koydum oraya. Şimdi yeme vakti. Dur yemeğin için çatalını da getireyim. Çatal getirmeyi unutmuşum. Tamam ben burada bekliyorum. Çok heyecanlıyım bunları yemek için uzun zamandır bunlardan yememiştim. Evet getirdim buldum işte. Aç bakalım ağzını kocaman Aa. Aferin İsebelciğim çok güzel açtın. <gülüyor> İsebel ne kadar güzel yemek yiyorsun sen öyle. Evet ben yemek yemeyi çok seviyorum. Çünkü hemen büyümek istiyorum. Aferin İsebel o zaman bir daha aç bakalım ağzını. Evet Isabel aç ağzını hop hemen yiyecektim da. Hmm? Affedin sana. Çok güzel yemek yiyorsun sen. Hemen büyüyüp abla olacaksın, değil mi? Hı hı. Evet, hemen büyüyüp abla olacağım. Kardeşlerimin elinden tutup okula götüreceğim onları. Isabel, senden tek bir isteğim daha var. Lütfen uyumadan önce e, dişlerini fırçalamayı unutma. Çünkü çok tatlı yedin, olur mu? Merak etme sen. Ben kesinlikle dişlerimi her akşam fırçalıyorum zaten. Zaten yemek edikten sonra dişlerimiz fırçalanması gerekiyor. Yoksa dişlerim hep çürür. Aferiniz Haber'cim. Her zaman böyle örnek bir abla ol olur mu? Hep böyle akıllı ol. Duygu vakti geldi. Hadi görüşürüz deme vakti. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yarın bir daha gelin. Öpüyoruz.